Bizden istenen log 5 tabanında x üssü 3'ü sadeleştirmek. Bunu yapmak için bu denklemi farklı bir şekilde tekrar yazacağız. Ancak bu yolun daha sade olup olmayacağı tartışılır. Tahminen bu örnek için kullanmamız gereken logaritmik özellik, log z tabanında, buraya başka bir harf arıyorum, y üssü z, z çarpı log x tabanında y ile aynı şey. İşte bu bahsettiğim özellik. Eğer üslü bir sayının belirli bir tabanla logaritmasını alırsam bu üssü logaritmanın önüne katsayı olarak alabilirim. Ve bu durumdaki gibi bu katsayı logaritmayla çarpabilirim. Bu özelliği buraya uygulayalım. Sonra da neden bunu yaptığımızdan bahsedeceğiz. Aslında bu özellik bayağı mantıklı ve çıkış noktası da üslü sayıların özellikleri. Sadece bu özelliği buraya uyguluyoruz ve log 5 tabanında x üssü 3 bu bir kuvvet buradaki z ile aynı şey. Yani bu ifadede z yerine 3 var. Bu yüzden onu başa koydum. Bu ifade 3 çarpı log 5 tabanında x ile aynı şey. İşte oldu. Sadece aynı şeyi başka bir şekilde yazdık. Bunun bir sadeleştirme olup olmadığı tartışılır ama bunu bir sadeleştirme olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü üslü bir sayının üssünü alıp dışarı çıkardık. Ve logaritmayı bu sayıyla çarpmış olduk. Şimdi bu kuralın neden mantıklı olduğundan bahsedelim. Diyelim ki, şunu biliyoruz. Buraya rastgele sayılar koyayım. a üssü b eşittir c. Bu, üslü sayıları olarak yazılmış bir denklem. Ve aynı şeyi logaritmik bir denklem olarak yazarsak, logaritma c tabanında a eşittir b'dir, değil mi? c'ye ulaşmak için a'nın kaçıncı kuvvetini almalıyım? B kuvvetini almalıyım. A üssü B, C'ye eşittir. O zaman şimdi de bu denklemin iki tarafının da D üssünü alalım. Başka bir yere yazayım. Bu ifadeyi tekrar yazıyorum. A üssü B eşittir C. Denklemin iki tarafının da D üssünü alıyorum. Biraz tutarlı olup bütün hepsini büyük harflerle yazayım. Bir saniye bu B olmalı. Aslında küçük harf kullanayım. Bu bu c küçük harf. Evet. A üssü d ve bu tarafında d kuvvetini aldım. Evet. Bu iki denklem birbirine eşit. İki tarafında d üssünü alırsam eşitlik aynı kalır. Burada enteresan olan bildiğimiz bir üslü sayılar kuralını kullanabiliyor oluşumuz. Elimizde a üssü b varsa ve bunun da d üssünü alırsam kural der ki bunu A üssü BD şeklinde yazabilirsin. Bunu buraya da yazıyorum, farklı bir renk kullanayım. Buradaki kullanım, üslü sayıların özelliklerinden de bildiğimiz gibi, A üssü B çarpı D'ye eşit. Yani A üssü BD, C üssü D'ye eşittir. Bu üslü ifadeyi logaritmik bir denklem olarak yazarsak, log A tabanında C üssü D eşittir BD olur. C üssü D'ye ulaşmak için A'nın hangi kuvvetini almalıyım? BD üssünü almalıyım. Peki B'nin ne olduğunu nasıl bilebiliriz? Biliyoruz ki B bu. Bunu buradaki B ile değiştirirsek ve DB olarak yazarsak log A tabanında C üssü D eşittir BD ya da de diyebiliriz. Sadece yerlerini değiştiriyorum. Bu ifade D çarpı B'ye eşittir b ise log a tabanında c. İşte burada. Evet, bu özelliği açıklamış olduk. Tam da kullandığımız gibi, log a tabanında c üssü d, d çarpı log a tabanında c'ye eşit.